Akrep burcu kadını nasıl tavlanır arkadaşlar? Akrep burcu çok duygusaldır ve duyguların arkasından gider. İş güdüleri çok güçlüdür. Ne istediğinizi düşündüğünüzü hemen anlayabilir. Duygularını size karşı çok belli etmese de zamanı geldiğinde bakışlarıyla, davranışlarıyla, mimikleriyle size karşı ilgi duyduğunu gösterebilir. En önemli konu ona karşı rol yapmamanızdır. Olduğunuz gibi olduğunuzda o bunu anlar ve dürüst tavrınızı takdir eder. Akrep burcu kadını dost canlısıdır ve iyi bir dert ortağıdır. Belirli bir arkadaşlık oluşturduktan sonra akreplerden birkaç şey isteyin. Bu şekilde onu kendinize daha da yakınlaştırırsınız. Sizin için önemli bir konuyu ona güvendiğinizi belirterek anlatın. Sizin güveninize layık olmaya çalışır. Akrep burcu şahsi zevklerine düşkündür ve çok da çalışkandır. İşlerinde iyi olmak için gerekli çabayı her zaman gösterir. Akreplerin yaptıkları iş hakkında saatlerce konuşabilirsiniz. Merak ettiklerinizi, bildiklerinizi, istediklerinizi onunla paylaşırsanız tadından yenmez bir paylaşım gerçekleştirmiş olursunuz. Hiç konusunda ne düşündüklerini sorabilir. Onu çok rahatlıkla sizinle muhabbet etmeye çekebilirsiniz. Akrep burcu kadını güçlü olmayı, durmayı ve görünmeyi sever. Sohbetinizin sırasında onun güçlü duruşunu takdir ettiğinizi belirtirseniz sizin kendinize kendine yakın hissedecektir. Akrep burcu kadını güçlü bir analiz yeteneğine sahiptir. Ayrıntıları çok rahat görebilir. Bu yüzden giyime önem vermeni, kendi karakterinizi yansıtan kıyafetler tercih etmelisiniz, giymelisiniz. Akrep kadınları, cazibeli, karizmatik ve çevresi tarafından dikkat çeken erkeklere hayranlık gösterirler. Estetiği öne veren bu kadınlar, naif ve alımlı erkeklerden her zaman çok hoşlanırlar. Etkilediğiniz ve ilişki yaşadığınız akrep burcu kadınının tutkulu tavrına hazır olmanız gerekir. Dolu dolu ve tutkuyla seven akrepler, aynı heyecanı karşısından da görmek ister. Akrep burcu sevgisi şiddetinde nefret etme potansiyeline her zaman sahiptir. Eğer onun kalbini kırar, canını sıkar, acıtırsanız ikinci yanıyla tanışmaya hazır olun. Samimi, dürüst, yalın ve art niyetsiz bir sevgi vermelisiniz ki karşılığını da alabilmelisiniz. Onun küçük oyunları oynamasına izin verin. Mesela sizi kıskandırmak için hareketler yapabilir. Sizi bir süre aramayarak ne tepki vereceğinizi bekleyebilir. Yaptığı bu denemeleri hemen anlamalı ve zekice bir atak yapmalısınız. Akrep kadınları oldukça kıskançtır ve belli etmemeye çalışsalar da bakışlarından bunu anlarsınız. Kıvamında bir kıskandırma hareketi kadını çılgına çevirebilir, dikkatli adım atmalısınız. Akrep burcu kadını sahiplenicidir, sevdiğine ve erkeğine sahip çıkar. İnatçı ve gizli yönetici olan akrep kadınları, ılımlı ve uyumlu erkekleri hayatlarına alır. Çok dik biri değilseniz ve başkalarıyla kolaylıkla ortak nokta bulabiliyorsanız, akrep burcu kadını ile çok güzel bir beraber Beraberlik oluşturma şansınız yüksektir arkadaşlar. Akrep burcu kadınları zaman zaman saldırgan, düşüncesiz, asabi ve umursamaz olabilirler. Bazen suskun, sakin, bazen de çok geveze olabilirler. Kimi zaman kızgın, kimi zaman sevgi dolu olabilirler. Bu nedenle kolay kolay ayak uydurulamaz kadınlardır. Değişken olmayı başaran erkekler akrep burcu kadının etkileme konusunda başarılı olabilir. Akrep burcu kadının eklemek istiyorsanız bakımlı olmalı, şehvetli olmalı ve itaatkar bir yapıda olmanızdır. Akrep burcu kadını çok enerjik bir yapıya sahiptir. Kişisel olarak kendinize dikkat etmeli, şık görünmeye özen göstermeli, modayı, trendleri takip etmelisiniz. Bu sayede Akrep burcu kadının elde etmeyi başarabilirsiniz. Asi olan, başına buyurup kendisine itaat etmeyen erkeklerden etkilenmez. Mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışır. Sadık olacağınızı inandırmalısınız. Bunu başardığınız sürece akrep burcu kadınında da etkilemeyi başarırsınız. Nasıl anlayışlı olduğunuzu anlamasını sağlayın. Akrep burcu kadınları akrep kadını çok etkileyicidir. Her zaman erkekleri peşinden koşturur. Akrep burcu kadınları aşık olduklarına da çok etkili bir aşk yaşarlar. O yüzden karşısındaki de aynı şeyi beklerler. Bir akrep kadını elde etmek için bu tutkuyu ona göstermek gerekir. Romantik ortamlar yaratmak onu çok etkiler. Bıkmadan romantizmi yaşatmak akrep kadının sonunda etkiler ve kalbinin kapılarını size açmasına yardımcı olur. Akrep burcu kadınları macerayı her zaman sever. Onu etkileyecek maceraları yaşatacak sürprizler onu etkiler. Çeşitli aktivitelerin yapıldığı değişik mekanların gezildiği bir tatil ortamı akrep burcundan olan kadınları her zaman etkiler. Akrep burcu kadınları kendini etkilemek isteyen erkeklerden çaba göstermesini bekler. Onlara duygularını açmak istiyorsanız, duygularınızı açmak istiyorsanız değişik yöntemler kullanarak duygularınızı açmalısınız. Bu şekilde etkileyici olabilirsiniz. Örneğin farklı bir video hazırlayarak duygularınızı açmak, bir klip şeklinde yapmak onu etkileyebilir. Akrep kadını her daim duygusaldır ve bu çok kolay bir şekilde size gösteremez. Değişik sürprizler yaparak akrep kadını şaşırtmak onu çok etkiler. Akrep kadını her zaman sevdiğine sadıktır ve karşısındaki erkekten de aynı şeyi bekler yoksa hemen kaçar. Ve kıskançlık yapar. Bu yüzden bir akrep kadını elde etmek isteyen erkek ona ne kadar sadık olduğunu göstermeli. Sadakatli bir erkek olduğunuzu ve çok sevdiğinizi gösterir. Bıkmadan, usanmadan ve yılmadan akrep kadınına duygularınızı açmalı ve ona ne kadar sadık ve sevgili olduğunuzu göstermelisiniz. Karşısındaki erkeğin şakkınlık yaptığını görürse ve böyle bir huyu olduğunu anlarsa intikam duygularını içine atar ve intikamını almadan rahat etmez. Hemen karşı saldırıya geçer. Akrep kadını yalandan hiç hoşlanmaz. Doğru ve dürüst erkeklerden hoşlanır. Yalan söylediğini duyarsa, anlarsa ve bir yalanını yakalarsa ters hareketler içerisine girer ve o erkeğe bir daha güvenmez. O yüzden akrep kadınlarına ne doğru söylemek önemlidir. Doğruluktan, dürüstlükten vazgeçmeyen erkekler bu kadınların gözünde her daim bir adım önde durmaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.